Merhaba gençler, hoş geldiniz. Her zaman Evet arkadaşlar, bugün Süper Lig'de ilk yarının en güzel golü. Süper Lig golü. Süper Lig golü. Golü. Golü. Gönülle. Çok komik devam edelim. Evet, neyse, arkadaşlar. evet. Yani biliyorsunuz anlatmaya okay. yani, okay, yeah, like yeah, gerek yok. Aha yani. Kavga çıkartmaya yani direkt videoya girip Ama bu olmadan ben önce benim TikTok hesabım var. <gülüyor> Takip edebilirsiniz. Allah aşkına lütfen ya. Abimiz yardımcıya olalım den Abim abimiz ya ya dir diya. Neysevet Ama girmeden önce abone ol butonuna tıklayıp listelerde abartım bak. No way. Oha. Beşiktaş mı? Nasıl ya? ya. Evet. Beşiktaş Trabzon. Aa bu bu. Oha. Uzatma dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat uzatma dikkatstädten ha ha diyan diyan diyan diyan no no no bu nasıl bir golamını koyayım ya koymuyor öyle bir şey de no no Oha Messi gibi ya. Ne şey? Bunlar neden şeyle oynamıyorlar? öyle vektörlü o boy aptı çok iyi oy feder aptı Evet, Beşiktaş Oh boy. Ya şey Halayı mı ya la la. Kırmak biziz. Oha oha. <gülüyor> Benim mesafe uzun mesafeli bir şey şey çok bunu var. biliyorum. Aa vallahi Ronaldo. Ya ya. Ronaldo. Ama e e Ah oh, evet. Evet, evet, yani, ya çok iyi. O da ya, kaptan yani. Trabzon bir dakika Trabzon'da oynuyordu. Evet, oynuyordu. Orada, oradan Oradan oynuyordu. başka bir takıma geçti. Evet, evet. Biliyorsun. Dino Ankara. Anlı hani kebaba mı? <gülüyor> Erzurum'a geldi. Erzurum'a oh. gitti. Hadi Şırda git <gülüyor> Ali Allah. Ya şirden al diye öyle söyledi Kampay şirden al Kampay şirden al dedi al dedi ya da şirden yemek Yok soruyorum ya Komik değil Komik değil Tamam, yedi Tamam, tamam Kaleceğim Uff Uff Remy oh, Evet, evet, evet Aa buna sakino Aa bu da puede nasıl anlamıyorum ya ke Aa ya Allah Allah Pereira no ya ya Mus mus bu bir ya ne kadar? Orhan. Abi neredi? Neden kızıyorsun bu iyi bir evet. Bu maçı. nasıl bu Bile bilerek mi yaptın? Bence Cross gibi ya, pas gibi. ya. Evet. maç Ta vida, vida. La vida loca. All Oha, var varsa varsa, necek den? Ama İngiltere'de daha inanılmaz gollar atıyorlar iş, Belki İngiltere'de şey şey domuzuyorlar yani domuzu yolar yani, atmıyor. Ama bir şey diyeceğim, ya İngiltere'de böyle bir şey yer yani şut atmak için, şut çekmek için böyle bir yer asla asla veremez yani, veremeznatsa. yani boş yer, yani. Evet boş yani böyle etrafım çok boş yani o kadar evet, evet. zaman var Oyun, oyun daha hızlı. Yani evet daha hızlı evet. Ama bu inanılmaz göller ya. Güzel neyse evet arkadaşlar bu kadar. Bu kadar. E, bu kadar. E, bu kadar. Dediğimiz, e, bu kadar. Dediğimiz gibi. Ee, JT'nin TikTok hesabı var Evet abimize yardımcı olabilirsiniz Evet çekip Aaaa Alamaya Başka... az kaldı Hıhı Hıhı son. Hıhı Hıhı Evet. Hıhı Hıhı Bir dakika Hıhı Kafam Başka ne Sen ne diyecektin hmm? Ne diyecektin Hıh hmm? Böyle yaptın Hıhı <gülüyor> <gülüyor> Ne diyecektin Hıhı ah, düşünüyorum ben <gülüyor> valla benim TikTok var <gülüyor> Senin var. <gülüşmeler> Selim var. Nasıl senin tekten? Ten ten. Clinton <gülüyor> Benim yok. Ne no, beynim var ama. yok. benim, benim yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. Tamam. Aa, bir şey ya. Bu